Alın okuyun. Şimdi bu bir. Yüksek tansiyonunuz acaba triyoitten mi kaynaklanıyor? Doktor bunu söyledi mi sana? Hocam onun Ben bende bu 25 böyle var. Ben hazzandı, Sinirim çıktı mi tansiyon çıkıyor. Tamam. Asabi tansiyon yani. Evet hocam. Ya Mahmut Bey <gülüyor> Dün bu dünyanın işini Sultan Süleyman bitiremedi. Siz mi bitireceksiniz? <gülüyor> yani ben size vurdum duymaz olun demiyorum. Ama e, şu var. Bakın. Bugün asabi şeker, asabi tansiyon. Bazı insanlarda evet sinirlendi mi tansiyon yükseliyor. Sinirlendi mi işte diyabet şekeri Aynen. yükseliyor. E şimdi ne Nerede? yapacaksınız bu durumda? Sakin bir hayat sürün. Öfkenin, öfkenin size bir faydası yok. Öfkenin olduğu yerde, öfkenin olduğu yerde kimler geliyor oraya? Şeytanlar geliyor. Kur'an'da açık ayet var. Öfke şeytanı davet eder. Aklı sağlıklı kullanamazsınız. İşte bunun için lütfen sakin olun. Kaç yaşındasınız siz? 59. Maşallah. Sesten hiç göstermiyorsunuz. Adana Adanalıydınız değil mi? Adanalıydınız değil mi? Adanalıydınız değil mi? Ya bir de sizin o Çukurova'nın sıcakları başladı mı? Bir de o da tansiyonu sıcakta bir, bir buçuk birim yükseltiyor. Yapmayın. Odama yerler açıyorum hocam. <gülüyor> evet. Mahmut Bey. Efendim bak, hocam. Şimdi bu TRIOT-TSH için size bunu söyledim. Bak pro programın başında da anlattım. Testere dişli aslan pençesi. Günde 3 evet. defa, 3 defa bundan 4-5 gram alacaksınız. Ee, 6-7 dakika kaynatacaksınız. Bunun hazır olanları da var. Süzen paşet, poşette olanları. Bu kadar bardak kaynar suyu içine atacaksınız. 5-6 dakika, 7 dakika bekleyecek. Kahvaltıdan bir saat sonra, öğlen yemeğinden bir saat sonra, akşam yatmadan bunu günde üç defa alın. Bak o tansiyon ne oluyor. Biiznillah. Testere dişli aslan pençesi. Unutmayın. Doğru türünü.